Diğer izleyen Türklerin taraflarına haber bültenine karşımızdayız. Ben Deniz Ömer Tarık Demazat, Tarık Haber Nota Haber Bülteni başlıyor. Yaklaşık 20-11'de kadar bu ekranlarda günün en çok ilgi paylaşacağız. Benim ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtıt tamamca olursak, Elham Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber'in selamet Tarık Haber. Twitter, EtotYılmaz, ZeditGrantTagV73, 08 YouTube Tarık Haber TV ve Kömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız değerli izleyenler. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak, Big Olay'da yayındayız. Big Olay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Upcanlı yayında yayındayız. Upcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Bir kere yayındayız değerli izleyenler. Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Ve dikkat dostlar. Non olayda yayınlayıstırdı. Dostlar, Non Olay kanalımız, Tarık Haber TV'den bir sere ulaşabilirsiniz. Ve sosyal medyalarımızı tanıttık değerli dostlar ve ilk haber geçiyoruz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. 11'e kadar dediğimiz gibi bu ekranlarda sizlerle olacağız. Korkut Hanım uyarı geldi dünyada böylesi yaşanmadı. Hiçbir ülke kaçamayacak değerli izleyen. Yani. Birleşmiş Milletlerden korkutan uyarı geldi. Dünya böylesini görmedi. Gıda, enerji, ekonomi denildi. Birleşmiş Millet açıklamaya göre dünyanın Ukrayna Savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğunu uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletlerden korkutan uyarı, Dünya böylesini görmedi. Gıda, enerji, ekonomi. Birleşmiş Milletlerden Birleşmiş Milletler, yapılan açıklamada, dünyanın Ukrayna savaşı nedeniyle şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğu uyarısı yapıldı. Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle karşı kaşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor. Rapor, Ukrayna Savaşı nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, savaşın gıda güvenliği, Enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor yarısında bulundu. Hiçbir ülke bu savaşın etkilerinden kaçamayacak. Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Guterres, Ukrayna tahılının güvenliği ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Genel Sekreteri Reveca Duyinspan ise şimdiye kadar ki en ciddi hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız dedi. Mevcut gıda krizi, 2023'te hızla küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebilir uyarısında bulunan Gülsvan, Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin ihracatı olmadan gıda krizine çözüm bulunamayacağını ve bu nedenle G 18 ayın kritik önem taşıdığını söyledi. Gülsvan'ın ve Rus gübresinin dünyaya ihracı için Moskova'da geçen günlerde temaslarda bulunan Gülsvan, Anadolu Ajansı muhabirinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ziyaretinin ardından Ukrayna tahılının dünyaya ihracı konusunda tarafların anlaşmaya yakın olup olmadığı ve küresel gıda krizinden kimin sorumlu tutulması gerektiği sorusuna şöyle yanıt verdi. Şu aşamada söyleyebileceğim tek şey görüşmelerin yapıcı olması, daha fazlasını söyleyemem. En önemli şey savaşı durdurmak, öyle değil mi? Ama şu da bir gerçek, hatırladığım kadarıyla 63 ülke ihracat konusunda 109 kısıtlama uyguluyor. Piyasalara daha fazla kısıtlamalı uygulanmaması önemli bir Ana Anasay... Bu haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.11'e kadar değerli dostlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD üstlerine net tepki geldi. Bunu yemezler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'daki ABD üstlerine tepki bunu yemezler dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye resmi izgarte bulunan Veziade devlet başkanı Nikolaus Maduro ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusundan karşı olduğunu bir kez daha Bülgül Erdoğan. Yunanistan'daki ABD üstler içinde, bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar. Bunu yemezler ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri üstlerine tepki, bunu yemezler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Venezuela devlet başkanı Nicolas Maduro ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İsmet ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna karşı olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, Yunanistan'daki Amerika Birleşik Devletleri üsleri için de "bunlar Rusya'ya karşı kurulu" diyorlar. Bunu yemezler ifadesini kullandı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Maduro'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 fare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Maduro, Muhafız Alayı Tören Kıtasını selamladı. Törenle, Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Maduro, merdivenlerde Türkiye ve Venezuela bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Buna göre, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği, TÜRSAB, İdle Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Turizm Bakanlığına bağlı Venezuela Devlet Turizm Şirketi Venetur arasındaki Mutabakat Zaptı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes tarafından imzalandı. İki ülke arasındaki bitki koruma ve karantina alanında işbirliği Mutabakat Zaptı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişici ve Venezuela Üretken Tarım ve Araziler Bakanı İlmar Castro Soteldo tarafından imza altına alındı. İki ülke merkez bankaları arasında işbirliği mutabakat zaptı ise Merkez Bankası Başkanı Şahak Kavcıoğlu ve Venezuela Merkez Bankası Başkanı Calife Ortega tarafından imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Bugün imzalanan mutabakat zabıklarıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendirdik. Venezuela ile kalkınma alanındaki işbirliğine de önem veriyoruz. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Dost-Venezuela halkının yanında olacağınızı ifade etmek istiyorum. Tüm ayı içinde de ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. İsveç ve Finlandiya NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Teröre çanak tutan bir örgüt değil. İsveç devlet televizyonunda terörist liderlerinin söyleşileri yayınlandığı sürece biz bunlara buyurun NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli benzer yapılanma içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan, Fransa ile yaşadıklarımız şimdi bunlarla yarımak istemiyoruz. Yunanistan NATO'ya tekrar girdi. Ben sadece buradan şükranlarımı ekleyebilirim. Ve halkı adına sizlere Sayın Cumhurbaşkanı'nın şükranlarımı sunuyorum. Çünkü en zor anlarda, en büyük belirsizlik anlarında, pandemi zamanında Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bize her zaman destek oluyordu. Biz bunu birlikte başladık. 2020 ve 2021 gerçekten çok güç yıllardı. Bizim vatanımız kendini toparlama süreci içinde. Ekonomik istikrarımıza doğru ilerlemeye başladık. Venezuela yeniden doğuyor. Siz, 2018'de Venezuela'ya geldiğinizde biz fırtınanın ortasında gibiydik tek taraflı yaptırımların merkezindeydik. Yaptırımlar çığ gibi üzerimize büyüdü. Daha sonra ben ölümüne tehdit edildim. Öldürmeye kalkıştılar. Ama bunun içinde Venezuela halkı kendi direnişi ve üstün bilinciyle oradaydı. Bu sayede de büyük bir güce sahipti. Türkiye'ye böyle bir zamı geldi. Bütün yatırımcılara da diyorum Türkiye'nin bütün yatırımcıları Venezuela'ya gelsinler. Turizm için, petrol için, gaz için, Madencilik için Türk yatırımcıları Venezuela'ya gelsin. Yasal zeminimiz hazır. Bütün ekonomik zeminlerimiz hazır. Bu bizim için artık açılım süreci. İki ülke arasındaki ilişkilerin açılım sürecindeyiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-11'e kadar değerli isteyenler. Benzin zammı sonrası çok konuşulacak tablo geldi. Yola çıkacaklar dikkat. Son dönemde peş peşe gelen motor ve benzin zamları sonrasında hazırlanan rapor dikkatleri çekti. Bugün itibariyle benzin üretmesi İstanbul'da 20 lira girmiş kuruştan. Satışa sunulurken motorun 28 lira seviyelerine yükseldi. Üst üste gelen benzin zamları sonrası çok konuşulacak tablo, yola çıkacaklar dikkat. 297T'den 1000 TL'ye çıktı. Üst üste gelen benzin zamları sonrası çok konuşulacak tablo, yola çıkacaklar dikkat. 297T'den 1007 TL'ye çıktı. Son dönemde peş peşe gelen motorin ve benzin zamları sonrasında hazırlanan rapor dikkatleri çekti. Bugün itibarıyla benzinin litresi İstanbul'da 26-23 den satışa sunulurken motorin 28 TL seviyelerine yükseldi. Hem döviz dalgalanma hem de brent petroldeki artış zamlara neden oldu. Akaryakıta son bir yılda gelen zamların ardından yapılan araştırma da dikkat çekti. Mayıs ayının ardından Haziran'da benzin ve motorine gelen zamlarla başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış mutfaklara da yansıdı. Hem sebze hem de meyve fiyatlarında güncellemeler yaşandı. Romberg tarafından yapılan araştırmada 1 Haziran 2021 ile 1 Haziran 2022 arasındaki akaryakıt farkı hesaplandı. Bir senede 3 katına çıktı. İstanbul ile İzmir arası. Hazırlanan rapora göre son bir senede akaryakıt fiyatlarının depo maliyetlerine etkisi gözler önüne serildi. Buna göre 1 Haziran 2021'de İstanbul'dan İzmir'e benzinli bir araçla gitmek 297 Türk lirası iken 1 Haziran 2022'de bu tutar 1.007 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde İstanbul'dan Ankara'ya 440 kilometrelik mesafe benzinli otomobille geçtiğimiz yıl 1 Haziran'da 272 Türk lirası ile kat edilirken bu yılın 1 Haziranında rakam 923 lira buldu. Yine 2021'in 1 Haziranından 2022'nin 1 Haziranına benzinli araçla İstanbul'dan Adana'ya gidiş 576'den 1952'ye, Antalya'ya gidiş 427'den 1448'e, Farsa gidiş 898'den 3043'e, Trabzon'a gidiş. Araştırmasında ise İstanbul'dan Ankara'ya gidiş 982 lirası, İzmir'e gidiş ise 1071 yükseldi. Motorun kat edilen mesafede harcanan tutarın miktarı İstanbul'dan ada gidişte 539'den 2075'e, Antalya'ya gidişte 400'den 1540'a, Kars'a gidişte 841'den 3235'e, Trabzon'a gidiş ise 609'den 2343'e çıktı. %200'ün üzerinde zam. Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, a Ankara ve İzmir'de ise 26.06'den 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık %286'yı buldu. Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da %200'ü geçti. Güncel rakamlarla, Benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor. 1 litre benzin kaç TL oldu? Motorin ve benzin fiyatlarında son durum. Benzin ne kadar? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber devam ediyor yaklaşık 23.11'e kadar değerli dostlar diyoruz ve diğer haberimize geçiyoruz. Euro ile ödeyeceği yeni maaş duyurdu. Sosyal medyada olay oldu Avrupa'da yaşayan insanlardan dedi. Milli Cami çalışanlara dövize endeksi maaş verecek. En az 712 Euro olacak. Türkiye'de çok sayıda çubesi bulunan Milli Cami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya. Dikkat Çalışanlar dövize endeksli maaş ödeyeceğini duyuran Milliyeci Ahmet, Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerine gerek kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar, dedi. Milliyeci Ahmet, İstanbul İkiteri'de ve Yunanistan'da bulunan fabrikalarında çalışanlara minimum ayda 712 euro maaş ödeyeceğini açıkladı. Milliyeci Ahmet çalışanlarına dövize endeksli maaş verecek. En az 712 euro olacak. Türkiye'de çok sayıda çubesi bulunan Midyeci Ahmet sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile dikkat çekti. Çalışanlarına dövize endeksli maaş ödeyeceğini duyuran Midyeci Ahmet, Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar dedi. Midyeci Ahmet, İstanbul İkitalide ve Yunanistan'da bulunan fabrikalarında çalışanlara minimum aylık 7112 euro maaş ödeyeceğini açıkladı. Midyeci Ahmet olarak bilinen Ahmet Çiçek ile eski eşi Deniz'e boşanma aşamasında yaşadığı sorunlarla gündem olmuştu. Sosyal medyada da fenomen olan Midyeci Ahmet bu defa çalışanlarına dövizle maaş ödeyeceğini duyurmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Midyeci Ahmet'in çalışanlarından ödeyeceği minimum maaş ise 712 euro olacak. Avrupa'da yaşayan insanlardan geri kalmış hissetmeyecekler. Instagram hesabından açıklama yapan Midyeci Ahmet kurabil müdahalede Midyeci Ahmet'ten. Yunanistan'daki fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız 712 euro alıyor. İstanbul'da iki terli fabrikamızda çalışan arkadaşlarımız da minimum 712 euro alacak. Evet yanlış duymadınız, bundan sonra Mideci Ahmet ailesinde çalışan iş arkadaşlarımız, dövize endeksli maaş alacaktır. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın maaşları vermeyecek. Avrupa'da yaşayan insanlardan kendilerini geri kalmış hissetmeyecekler ve hak ettiklerini alacaklar. Çok mutluyum uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi. Hayırlı uğurlu olsun umarım benzeri değişiklikleri yapabilecek güçteki işletmelere örnek ve ilham oluruz. Her şey vatan için sizi seviyorum. Bundan sonra Midyeci Ahmet'te döviz bazlı maaş ifadelerini kullandı. Çok sayıda ülkede şube açtı. Avrupa'da üretim tesisi olarak Yunanistan'da fabrika kuran Midyeci Ahmet, Türkiye'nin yanı sıra Dubai, İngiltere, Katar, Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan, Almanya ve Yunanistan'da da şubeler açtı. Son dakika boşandığı işiyle sorunlar yaşayan midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti. Mezarını bile yaptıramadı. Sosyal medyada ise kokoreç ve midye videolarıyla fenomen olan midyeci Ahmet'in Instagram'da 1,2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 23.11'e kadar. Heybecoğlu'nda her şeyi anlattığı itirafı heyecan yarattı. Fenerbahçe'ye döneceğim dedi. Son dakika haberine göre gerile bıraktığımız sezonun ortasına göreve geldiği Balık Kaspar Karagümrük takımından sezonun sonunda ayrılan teknik direktör Volkan Demirel'den birkaç açıklamalar geldi. Kariyer planlamasından bahseden Demirel, idolünün kim olduğunu bel belirtirken Emre Mor, Zico ve 2010-2015 sezonunda Real Bahçe formasıyla kazandıkları şampiyonluk için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Demir Balcı. Son dakika haberleri Gümrük takımından sezon sonunda ayrılan teknik direktör Volkan Demirel'in flaş açıklamalar geldi. Kariyer planlamasından bahseden Demirel, İdol'un kim olduğunu belirtirken, Emre Mor, Zico ve 2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla kazandıkları şampiyonluk için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Demirel'in sözleri. Son dakika haberleri. Fatih Karagümrük'te teknik direktör Francesco Farioli'nin ayrılığı sonrasında göreve getirilen ve gösterdiği performansla adından çokça söz ettiren Volkan Demirel, sürpriz bir şekilde takımdan ayrılmıştı. Karagümrük'ten ayrılığı sonrasında henüz bir takımla anlaşmayan Volkan Demirel, Haber Global kanalında yayınlanan kontra programına konuk oldu. Programda çarpıcı ifadeler kullanan Demirel'in 2010 şampiyonluğuyla ilgili sözleri sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları. Hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum. Emre Mor'u yanlış lanse etmişler. Ben oyunculara genç, yaşlı diye bakmıyorum. Mucas Bidya... 36 yaşında ama sahanın en verimli oyuncusu. 18 yaşında Samet, taktiksel disiplinden hiç korkmayan bir oyuncu. Mesela Emre Mor'u çok yanlış lanse etmişler. Emre'yi de agresif olarak tanımlıyorlar ancak onun derdi sadece kendisiyle. Neler yapabileceğini bildiği için yapamadığında kendine kızıyor. Emre'nin sıkıntısı kendisiyle alakalı. Takımın başına ilk geçtiğimde birkaç oyuncuyla bireysel toplantı yaptım. Bunlardan birisi de Emre oldu. Ona dedim ki, benim hedeflerim var ve bu hedeflerimi gerçekleştirirken yanında seni de götürmek istiyorum. Öyle dediğim zaman gözleri açıldı emrini. Zico liderliğini hissettirirdi. Biz bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yaşadık. Bazı zico'lar kendini öyle bir ifade ediyordu ki, sahaya çıktığımızda kulübedeki adam için mücadele ediyordu. Mesela buna en büyük örnek olarak artık Zico'yu söyleyebilirim. Zico bize babalığını, liderliğini hissettirdi. Bir futbolcun bana gelip ailesiyle alakalı problemlerini anlatıyorsa ben o işi bitirmişim demektir zaten. Bunu kara günlükte de yaşadık. İdolüm Obradovici. Birçok önemli teknik adam var. Saymak bitiremezsiniz. Ancak ben liderlik olarak her zaman Obradovici örnek alırım. Onun saha kenarındaki hareketleri, oyuncularla ilişkisi, taktik anlamında kendi futbol görüşümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum. 2011 Şampiyonluğu En Değerliysi Türk futbolunun bu kadar başarısız olmasının birkaç tane nedeni var. Birincisi Eğitim, geç kalınmış bir altyapı sistemi olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi, herkes kendi işini yapmak zorunda. Benim işim teknik direktörlükken 10 tane iş yaparsam başarı gelmez. Hakemlere herkes kızıyor değil mi? Ancak kaç tanesi futbol oynamış şimdiye kadar bilinmez. Futbolun içinde daha çok futbol oynamış insanların bulunması gerekiyor. Herkes kendi işini yapmalı. 2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptığımız kadro çok değerliydi. 2011 şampiyonluğunun ise Fenerbahçe'nin en değerli şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki şampiyonluklar daha üzerine çıkamaz. O kadrodaki her birey de en değerli olanlardır. Yöneticisinden malzemecisine kadar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fenerbahçe'de 6 ay bayındır sürprizi. İşte Göztepe'nin yeni sahibi. Türkiye. Anaverde Kürtelimiz devam ediyor yaklaşık 23-11'e kadar değerli dostlar. Milyonlara gidendiren karar sonrası isyan ettiği hükümet bunu tercih ediyor dedi. Zamanına %25 olmuştu. Kira düzenlemesi için Cüneyt Özdemir'den flash forum geldi. Şimdi ev sahiptir dedi. Yüksek kiralar ve fahiş kira artışları vatandaşın cebini yakarken hükümetten hamle geldi ve yeni düzenleme yapıldı. Adalet Bakanı bozda yaptığı açıklamada bir Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde bir önceki yılın kira beledinin %25'i kadar artış yapılıyordu. Düzenlemenin kiracı açısından Önemli olduğunu belirtirken gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir yorum geldi. Olay ev sahipleri açısından Bakan Özdemir dikkat çeken ifade... Haber. Haber. Güncel. Zam oranı %25 olmuştu. Kira düzenlemesi için Cüneyt Özdemir'den flaş yorup, şimdi ev seyitleri. Zam oranı %25 olmuştu. Kira düzenlemesi için Cüneyt Özdemir'den flaş yorup, Şimdi ev sahipleri. Yüksek kiralar ve fahiş kira artışları vatandaşın cebini yakarken hükümetten hamle geldi ve yeni bir düzenleme yapıldı. Adalet Bakanı Bozdağ yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde bir önceki yılın kira bedelinin %25'e kadar artış yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin kiracılar açısından önemli olduğu belirtilirken gazeteci Cüneyt Özdemir'den dikkat çeken bir yorum geldi. Olaya ev sahipleri açısından Bakan Özdemir, dikkat çeken ifadeler kullandı. Son aylarda hızlı artışa geçen ve çok sayıda vatandaşı mağdur eden kira artışlarıyla ilgili hükümetten hamle geldi. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek olan kira sözleşmelerindeki artış oranı, bir önceki senenin kirasının %25'ini geçmeyecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması sonrası kiracılar açısından olumlu hamle yorumları yapılırken, Gazeteci Cüneyt Özdemir'den ise dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından yaptığı videoyu paylaşımda, olaya ev sahipleri açısından baktığını ifade eden Özdemir, uygulamanın sağlıklı olmadığını belirtti. Özdemir paylaşımını şu notla yaptı. %25 kira artırım limitin neresinden baksanız elde kalır. Şimdi ev sahipleri kiracıları çıkartmaya çalışacaktır. Adalet Bakanı enflasyonla mücadele ederse bu durum kaçınılmaz. %25 kira artırımının limitinin nereden baksanız elde kalır. Şimdi ev sahipleri kiracıları çıkartmaya çalışacaktır. Adalet Bakanı enflasyonla mücadele ederse bu durum kaçınılmaz. Hisniye'de ilk Twitter konuşmuş buldum. Cüneyt Özdemir, Cüneyt Özdemir. Cümle 8 2022. Enflasyon %160 olmuş. Özdemir konuşmasında ise şunları söyledi. Kiralar uçuyor, ev sahipleri ne yapacağını şaşırmış durumda. Bir de böyle bir açı var. İnsanların bir kısmı gelirini kiralardan elde ediyor. Böyle bir durum da var. Sadece kiracının yanında saf alamazsınız. Şu anda hükümet bunu tercih ediyor ve diyor ki, 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın %25 yeni geçemeyecek şekilde artış yapılmasının imkanı getiriliyor, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor. Şimdi buna kiracı açısından diyebilirsin ki çok adaletli bir durum. Ama ev sahibi açısında adaletli bir durum değil. Ev sahibi açısından baktığın zaman, enflasyon %160 olmuş eve %25 zam yaptırıyorsun taşıma suyla enflasyonu söndürmeye çalışıyoruz. Söner mi? Bence sönmez. Son dakika milyonlarca kiracı ve el sahibini ilgilendiriyor. Yeni kira artış oranı belli oldu. Adalet Bakanı Bozdağ duyurdu. Ana sayfa Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.11'e kadar değerli dostlar. Kaymakamının eşine FETÖ gözaltısı yapıldı değerli izleyenler. Çanakkaya'nın Bozca ve Çelik'in eşeği FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan Kaymakam, Bahar Kaya, Çelikineşi, Yusuf Çelik'in kaymakamlıkta gelir uzman olarak çalıştı bilirildi. Bozca'da Kaymakam ve ise geçici süreyle başka bir il, ile atandığı öğrenildi. Bozcaada kaymakamının eşine FETÖ gözaltısı. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi kaymakamı Bahar Kaya Çelik'in eşi FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Öte yandan kaymakam Bahar Kaya Çelik'in eşi Yusuf Çelik'in kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalıştığı bildirildi. Bozcaada kaymakamı Çelik'in ise geçici süreyle başka biriyle atandığı öğrenildi. Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 14 Eylül'de göre başlayan kaymakam Bahar Kaya Çelik'in, Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak görev yapan eşi Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alındı. Bozcaada kaymakamlığı görevine atanan Bahar Kaya Çelik, geçen yıl Ocak ayında Yusuf Çelik ile evlendi. Kaymakamlıkta gelir uzmanı olarak çalışan Yusuf Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında bugün Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terör mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yusuf Çelik'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaymakam adadan ayrıldı Bozcaada Kaymakamı Çliğin ise geçici süreyle başka bir ile atandı ve saat 1600 ke bottu ile adadan ayrıldığı öğrenildi bu haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23 11'e kadar değerli dostlar <gülüyor> para neredem hayatını kaybetti değerli izleyenler Fonda Araştırması ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, 89 yaşında hayatını kaybetti. Fonda'nın kurucusu Tarhan Erdem hayatını kaybetti. Fonda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Siyasetçi, Araştırmacı Tarhan Erdem, Bodrum'da yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cidden 16. dönem İstanbul Milletvekili olarak önünde görev yapan, 1977 yılında kısa bir süre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevinde de bulunan, Ayrıca 1999-2000 yıllarında CHDP Genel Sekreterliği görevi yapan Tarhan Erdem'in cenazenin İstanbul'a nakledileceği ve İstanbul'da toprağa vereceği öğrenildi. Tarhan Erdem kimdir? 1933 yılında Bartın, Kurcaşile'de doğdu. 1959 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesinden mezun oldu. 1959-1995 yılları arasında Türkiye şeker fabrikaları, MİL Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişe Cam Topluluğuna Bağlı Cam Elyaf Sanayi Aşk, Doğan Bodil gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulunduktan sonra 1987 yılında Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketini kurdu. Farklı dönemlerde Milliyet ve Radikal Gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Radikal Gazetesi'nin yayınına son verilmesinin ardından köşe yazılarına T24 Haber sitesinde devam etti. 1953 yılında CHDP'ye kaydoldu. Belediye yöneticiliğinden, partinin genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı. Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk devrim ocaklarının genel başkanlığını da yapmıştır. 1977 yılında İstanbul Milletvekili seçildi. 1977 Haziranında güveniyi alamayan Ecevit Fikret'in sanayi ve teknoloji bakanıydı. Zalhan Erdem evli ve iki çocuk babasıydı. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 23-11'e kadar değerli dostlar. Polis otosuyla tramvay çarpıştı, değerli izleyenler yaralılar var. Fatih Ali tramvayla ot. Polis aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 polis yaralandı. Kaza nedeniyle yarak, aksayan tramvay seferleri araçların kaldırmasının ardından normale döndü. Son dakika İstanbul Lalevide polis arabasıyla tramvay çarpıştı. Seferler durdu. Fatih Lalevide tramvay ve polis aracının kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 polis yaralandı. Kaza nedeniyle aksayan tramvay seferleri araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Alınan bilgiye göre kabataşvacılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Lalili durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı. Kazada 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. Belediye ekipleri, kaza yerinde temizlik çalışması yaptı. Kaza sırasında tramvayda olan bir vatandaş ise, polis aracı tramvay hattında ilerliyordu. Tramvayda karşıdan gelince çarpıştı. Tramvay hattında polis aracı gidiyordu. Hiçbir araç hattan geçmemeli. Polis aracı sağdan çarptı, oraya sıkıştı diye konuştu. Aa, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23.11'e kadar değerli dostlar. O görüntüler Belguzar Koreyi çıldırttı. Belguzar Kore doğum yaptığını iddia edip kucağında bebekle poz veren sosyal medya fenomeni Mükrem'in gezgilen sosyal medya hesabına ateş püskürdü. Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerin ardından İstanbul Cumhurbaş Savcılığı Mükrem'in gezer ve hastane personeli hakkında Hayalsızca hareketler ve teşhircilik suçundan soruşturma başlattı. Vergüzar Korel doğum videosuyla gündem olan mükremin gezgini ateş püskürdü. Yettiniz artık. Vergüzar Korel doğum yaptığını iddia edip kucağında bebek poz veren sosyal medya fenomeni mükremin gezgini sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Sosyal medyada da büyük tepki çeken görüntülerin ardından... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mükremin Gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşkilcilik suçundan soruşturma başlattı. Bir süredir sosyal medya hesabından hamileliğin paylaşımlarında bulunan sosyal medya fenomeni diye adlandırılan Mükremin Gezgin'in, bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığının iddia etmesi gündem oldu. Trans fenomen Mükremin Gezgin'in doğum videosu tartışma yarattı. Hastane nasıl izin verdi? Olaya bir tepki de oyuncu Bergüzar Korelden geldi. Belli ki yeni doğan. Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yeni doğan. Biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor? Takipçi delisi olmuşsunuz. Buna gülen, sayfasında paylaşan hesaplara da yazıklar olsun. Bir kere takipçi delisi olmuşsunuz. Yetiniz artık gerçekten ya. Sonuçta. Başlatıldı. paylaşımın altına kısa sürede milyonlarca yorum yağarken gezgine yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı gelen şikayetlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı mükremin gezer ve hastane personeli hakkında hayasızca hareketler ve teşvircilik suçundan soruşturma başlattı bu ana sayfaya dönmek için tıklayınız Zeynep Bastık süper mini Şort... Ana Haber Bülterimiz devam ediyor. Yaklaşık 23-11'e kadar değerli izleyenler. Günün videosu da bugün anne ve iki çocuğu deşeri yaşadığı anbean görüntülendi değerli izleyenler. İzmir'in Burcuya ilçesinde. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına çocuğuna ve bebek arabasındaki bebeğine otomobil çarptı. O anlar bir iş yerine kamerasına ambiyan yansıdı. Anne ve iki çocuğun yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü. O anlar kamerada. İzmir'in Kuca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına, çocuğuna ve bebek arabasındaki bebeğini otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi gazeteci yazar İsmail Sivri Bunvarında meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu bilen bir kadın, yanındaki çocuğu ve bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, anne ve iki çocuğuna çarptı. Aracın son anda yavaşlamasıyla adeta Faciha'nın eşiğinden dönülürken, anne ve çocukları kazayı yara almadan atlattı. Genç kadın ve çocukları, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamileydi, çok büyük korku yaşadı. Kazanın ardından mahallede çorbacı dükkanı bulunan Felix Solgun, koşarak kazaya karışan çocuklara müdahale etti. Bebek arabasındaki bebeği kucağına alarak kontrol eden Solgun, o anları şöyle anlattı. Dükkanıma et almak için kasaba gittiğimde bir fren sesi ve gürültü duydum. Arkamı döndüğümde bir kadın ve çocuklarını araba çarptığını gördüm. Anne bir yere düştü, çocukları bir yere düştü. Ben de bir baba olduğum için gözüm ilk çocukları gördü. Bebek arabasının içerisindeki bebeği kucağıma aldım hemen ve yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettim. Kızı çıkığı var mı diye kontrol ettim. O esnada arkada ambulansı aradılar. Şükürler olsun ciddi bir şeyleri yoktu. araçta bulunan yolculardan birisi de hamileydi. O da çok büyük korku yaşadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 23.11'e kadar komşuda bir usan araba verdi maymun çiçeği dibimize kadar geldi Son dakika haberine göre Yunanistan'da ilk maymun çiçeği virüsü rapor edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'nın yapılan son dakika açıklamasına göre ülkede ilk vakanın görüldüğü bildirildi. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün yapılan açıklamaya göre dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün binden fazla kişiye bulaştığı ifade edildi. Son dakika maymun çiçeği dibimize kadar geldi. alardı. Son dakika haberine göre Yunanistan'da ilk maymun çiçeği virüsü rapor edildi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkede ilk vakanın görüldüğü bildirildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün binden fazla kişiye bulaştığı ifade edildi. Son dakika haberi. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakasının görüldüğü haber edildi. Maymun çiçeği 10 yıllardır Afrika'da can alıyor. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, maymun çiçeğinin endemik olduğu ülkelerde daha ölümcül etki gösterdiğine vurgu yaparak şöyle konuştu. Bu yıl içinde Afrika'da 1400'den fazla vakanın bulunduğu ve virüs nedeniyle 66 kişinin öldüğünü unutmamalıyız. Virüs yıllardır Afrika'da yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Ne yazık ki uluslararası canlı. Yüksek gelirli ülkelerde görülmeye başladıktan sonra yeni yeni bu virüse dikkat ediyor. Virüs tehdidiyle karşı karşıya olan bütün toplumlar aynı ilgiyi ve korunmak için tıbbi araçlara aynı oranda erişimi hak ediyor. Vaka sayısı 1000 üzerinde. Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, son haftalarda giderek yayılan maymun çiçeği virüsünün şimdiye kadar en az 1000 kişiye bulaştığını açıkladı. Leuter Sağ. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız inden korkutan Dünyada ilk kez Rusya'nın dünyaya bağlantısı bilgin kopuyor. Artık Rusya'da uygulanmayacak. Binlerce kişi bu haberi bekliyordu. Tam haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 23.11'e kadar bu ekranlardayız. Bunu yapan insan olamaz. Doğumdan hemen sonra bebeğini 2 metreden attı. Yetmezmiş gibi bir de bakımla almış. Uçakta doğum yaptıktan sonra yaklaşık iki metreden bebeğini at, atarak kaçmaya çalışan anne Seyye, ekiplerce kanarak tıklandı. Kafasında kırık ve vücudun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan bebeğin hayat terkisinin devam ettiği yöneltti Seyye'nin ilk ifadesinde, Ailesinin birlikte olduk şeyi bilmediğini, bu nedenle korktuğunu, hamleliğini, gizlediğini on yaptıktan sonra bebeği daha sonra almak için bölgeye bıraktı. İşte onun ailen Bebeğini fabrika bahçesine atan vicdansız annenin ifadesi ortaya çıktı, birlikte olduğunu ailen bilmiyordu. Uşakta doğum yaptıktan sonra yaklaşık iki metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne Seyye, ekiplerce yakalanarak tutuklandı. Kafatasında kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Seyye'nin ilk ifadesinde, ailesinin birlikte olduğu kişiyi bilmediğini, bu nedenle korktuğunu, hamileliğini gizlediğini, Doğum yaptıktan sonra bebeği daha sonra almak için bölgeye bıraktığını söylediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Kuşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika çalışın, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bebeğin hayatı tehlikesi devam ediyor. Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince uşak eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılırken ayrıca kafatasında kırık bulunan bebeğin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ailesinden korktuğun için gizlemiş. Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan sevgiyenin 23 doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan Seyye, hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Seyye, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadede anne Seyye, hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen Seyye, pişman olduğunu da aktardı. Anne Seyye, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzira. Ama haber temiz devam ediyor yaklaşık 23-11'e kadar değerli izleyenler Yol çöktü bir anda bastırdı hayalci fel, fel, felç etti başkent seletesi Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Öte yandan Çankaya ilçesinde bir caddede göçük oluştu. İşte haberin detaylı. Ankara'yı sağanak vurdu. Yol çöktü, içi yerlerini su bastı. Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta caddeleri ve evleri su bastı. Öte yandan Çankaya ilçesinde bir caddede göçük oluştu. sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar suyla doldu, ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüleri yollarda mahsur kaldı. Çankaya ilçesinde ise caddenin bir kısmı oluşan çukur nedeniyle trafiğe kapatıldı. Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya ilçesinde cadde ve yollar biriken yağmur suyu ile göle döndü. Bazı iş yeri ve evleri de su bastı. Çok sayıda araç sürücüsü, su birikintilerinden geçerken yolda kaldı. Bazı araçlarda art geçitlerde mahsur kaldı. Yarım metreyi aşan su birikintisi nedeniyle toplu taşıma araçları ve bazı araçların içi suyla doldu. DDA Yol çöktü. Ankara'nın Çankaya ilçesi Beşevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yağmur sularının nedeniyle yol çöktü. Oluşan çukur nedeniyle yolun bir kısmı güvenlik şeridi çekilerek trafiğe kapatıldı. Burası üç ayda bir çöküyor. Yol çöküntüsünün olduğu bölgede oturan aslan Korkmaz. Yolun altında herhalde bilgiler var. Her ay gelip toprak ve taşla doldurmalarına rağmen yağmur suyu götürüyor. Burası üç ayda bir çöküyor. Buraya araçla park ediyorlar. Burada dün gece araç yoktu. Olsaydı içine düşerdi. Sabah kalktığında zaten yol çökmüştü. Gece birisi karanlıkta görmese içine düşer. Bugün sabah geldiler şeritlerle çevirip gittiler. Sonra da gelen giden olmadı dedi. Valilikten Uyarı Ankara Valiliği, yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve ardından meydana gelebilecek anisel su baskını ve yıldırımlar konusunda uyarıda bulun. Son meteorolojik değerlendirmelere göre, 9 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren ilimizin kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı beklendiğinden anisel, su baskı, Yıldırım kulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir denildi. Hayha! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avukatlık kanununda değişiklik teklif. Gönüllü izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com'a haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber semizanını tarikhaber.com'a bekleme sitemizde yer alan reklamları tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakışanlar diye bir